Ekrem Hoca ile bugün öğrencileri konuşmak istiyoruz. Davranış bozukluğu olan öğrencileri konuşmak istiyoruz. Velilere birkaç sözümüz olacak. Buyurun hocam sizi dinliyoruz. Şimdi günümüzde çoğu öğrenci okula isteyerek gitmiyor. Niye isteyerek gitsinler hocam? Gerçi siz de haklısınız. Yani ev ortamında şu teknolojinin baş döndürücü geliştiği bir ortamda, telefondan her şeyi halledebildiğimiz bir ortamda, Niye okula gitsin? Ee, yeterince e, dört duvar arasına tıkılıp kalıyoruz. Çarpık kentleşmeler, hı hı. akrabalıkların zayıflaması, hı hı. iletişim becerilerinin zayıflamasından dolayı sosyalleşme için gidebilirler. Yeni tecrübeler, sevinçleri paylaşmak için gidebilirler. Gönüllülük esasında sivil toplum faaliyeti yapabileceği birçok faaliyet var okulda arkadaş seçimlerinde gidebilirler, birbirlerinden rol model alma şeklinde gidebilirler. Öğretmenler daha önce yüzlerce doktor, yüzlerce avukat, mühendis, psikolog, öğretmen yetiştirdikleri için, onları toplumun kurucuları oldukları için onlarla tanışmak için gitsinler. Her biri onların birer yıldız. Hem onlar e, tanışmak için gitsin hem de bireyin kendisi bence kendisiyle tanışmak için gitsin. Hı. Burada etkileşimli öğ e, öğrenmek çok önemli. Sınıf arkadaşından yapılmaması gereken bir hareket gördüğünde... ...aa bunu Ahmet yanlış yaptı. Ben böyle yapmamalıyım görmesi için, edep için, haya için... Hı. Hı. Arkadaşlık kurmak için dediğiniz gibi, sosyalleşebilmek için, atölyeler için, beden eğitimi için yine gitsinler. Peki gitmeyene ne yapmamız gerekiyor? Şimdi öncelikle insanda yeni bir gün, yeni bir işe, yeni bir haftaya başlarken insan vaktinde yetememiş olabilir, baş olabilir, bir sıkıntısı olabilir. Bir isteksizlik oluyor kısaca. Bir takım kaygılar onu frenliyor. Hem gaz veriyoruz hem frene basıyoruz. Böyle bir durumda gidin arkadan gelecek isteğiniz. Çünkü neden? Keşif amacıyla gidin. Bu sizin hayatınızın filmi. Yani bir öğrenci yola çıktığında aslında onun başrolde oynadığı bir film başladı. Bir çekim başladı. Medyada gibi hissinsinler. Televizyonda, evet. e, defilede. Bir sunumda gibi hissetsinler. Ve başrolde kendisi var. Müdür yardımcı rolde. Belki arkadaşları yardımcı rolde. Herkesin bir anda güneşin doğmasıyla güneşe selam çakmakla yoksa bulutlara selam çakmakla varsa yağmura, yağmurda yürümekle başlayacak bu iş. Kesinlikle. Yani arka fon değişebilir. Bugün kar olur, kış olur. Soğuk algınlığı olur. Trafik olabilir. Her şey olabilir. Ama biliyorsunuz filmlerde de her şey güllük gülistanlık olmuyor. Gözyaşı oluyor, kaza oluyor, ne bileyim kavga oluyor, çatışma oluyor, muhabbet oluyor, yeni bir aşk başlıyor. Kesinlikle. O günün sürprizler getirdiğini ve o hayatının lideri ve direksiyonu o kaptan geminin başına... Kendi arabasının başına geçmediği sürece istek gelmez. Çünkü bu böyledir. Evet. Dikkat edin tarihte bizim padişahlarımızın, komutanlarımızın işte Fatih Sultan Mehmet atını denize sürmese Atatürk e, yani e, Samsun'a çıkmasa. Samsun çıkmasa Cumhuriyeti başlatmasa nasıl istek gelecekti? Kesinlikle. Demek ki birinin bir e, mücadeleyi bir günü başlatması gerekiyor. Kesinlikle. Hepimiz kendi hayatlarımızın başrolünde olduğuna göre kısaca isteksizliği kırmanın yolu. yol açık yol açık. İstek senin arkandan tıpış tıpış gelecek. Kesinlikle. Biz bunu yüzlerce kez gördük. Çok depresif hisseden insanlarda işe gitme isteksizliği olan okula gitme isteksizliği olan öğrencilerimizde de ve yardım etme isteksizliği olan Veli'lerimizde de gördük. E, kısaca istek arkadan gelir. Bir yol al. Belki 500 metre sonra gelir. Belki 3 kilometre sonra gelir. Ama mutlaka tıpış tıpış istek gelir. İsteksizlik gider. Hedef burada sanırım eğitimin kendisi olmalı. Yani pozitif yönden bakmak gerekiyor. Sınav kaygısı değil de pozitif yönden bakacak olursak neyi öğrenebildim? Hedef dediğiniz gibi sonradan gelebilir. Ee, yola çıkar, o istek sonradan gelebilir ama önemli olan yola çıkma ve bir şeyler öğrenme içgüdüsüdür. Evet. Bu hayatın tamamında geçerlidir. Sadece öğrenci olma yetmez yani bireyin tam bireyin kendisinde öğrenme içgüdüsünün olması.